bir oto kontrol videosuyla merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu yorumlarda gelen sorular üzerine hazırladık. İlk soru direksiyon yamukluğu ile ilgiliydi. Direksiyon yamukluğunu nasıl düzeltebiliriz gibisinden bir soru gelmişti. Direksiyon yamukluğunu arkadaşlar düzeltebilmeniz için alt takımdan ayar yapılması lazım. Alt takımdan ayar yapıldıktan sonra bu direksiyon yamukluğunu düzeltilebilir. Bunu yaptırabileceğiniz yerler e, servislerde yaptırabilirsiniz. Dışarıda rot balanceçılarda da yaptırabilirsiniz. Servislerde de yaptırsanız gene yapacak olan kişi rot balance ustası. Onun harici e, bir diğer soru da araçta e, seyir esnasında Şerit değiştirirken araç gezme yapıyor diye bir soru geldi. Onunla ilgili de ilk başta bakılması gereken yer aracın alt takımıdır. Alt takımda herhangi boşluk var mı yok mu ona bakmak lazım. Lastik durumları kontrol edilmesi lazım. Lastiğin yüzeyinde düzensiz aşıntı var mı? Lastiğin... İçinde bulunan teller var. Çelik teller var. Onlarda bir kırılma var mı? Şimdi lastiğin içindeki çelik tellerde bir kırılma olduğu zaman lastiğin işte yüzeyinde problem oluyor. Bunu da işte seyir esnasında şerit değiştirirken hissedebiliyorsunuz. Araç gezme yapıyor. Yani kontrolsüz gezme yapıyor. Bu yüksek süratte de olabiliyor. Alçak süratte de olabiliyor. Yüksek süratte daha çok belli olur aracın gezmesi. Onu da e, nerede e, kontrol ettirebilirsiniz. Yine rot balans yapılan yerlerde onu kontrol ettirebilirsiniz. Hazır direksiyonla ilgili e, konulara girmişken kontağımızı açalım. Şimdi bazen Yüksek süratte direksiyonu şöyle şöyle şu şekilde yalpalamasını görürsünüz. Bunun nedeni lastiklerde ön tekerdeki lastiklerde balans ayarının bozuk olması. Balans ayarı bozuk olan lastiklerde belli bir müddet sonra direksiyon bu şekilde oynar. Bu şekilde oynuyorsa anlayın ki balans ayarı Bozuktur. Belli bir kilometreden sonra bu şekilde oynuyorsa o balanstır. Araç çalıştırdınız. Araç hareket etti. Hareket eder etmez. Bir bakmışsınız. Çok düşük kilometrelerde bu şekilde oynuyorsa şöyle şöyle oynuyorsa bu ön tekerlek jantlarının yamukluğunu gösterir size. Ön teker jantları yamuk olduğu zaman Direksiyon bu şekilde oynar. Bazen o kadar çok yamuk olduğunu mü Direksiyon bu şekilde oynuyor. Orada da hissedebilirsiniz. Tabi bazen mesela hafif yamuk olan jantlar da direk hissetmiyorsunuz. Sürat arttıkça bu şekilde oynuyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki e, az önce balans dediniz. Belli bir süratten sonra. Şimdi ilk kontroller de ilk Balansa sokmadan önce jantın yamukluğuna bakılır. Hafif bir yamukluk varsa aynı balansta dediğim gibi belli bir süratten sonra bu şekilde e, direksiyonu oynatabilir. Kontrollerde ilk janta bakılır. Jantta yamukluk yoksa balanstır. Balansına bakılır. Balans kontrol edilir. Balansında bozukluk dengesizlik varsa ona ayarı yapılır. O şekilde problem çözülmüş olur. Diğer bir konuda e, direksiyon titremesi. Bu da mesela frene bastığınız zaman direksiyon titriyorsa bu sürat fark etmez. Bazen e, yüksekte bazen düşük süratlerde o diskin bozukluğuna göre e, disk bozukluğu da nedir onu da anlattım. Diskin ee, yuvarlak diskin şeklinin bozulması bozulduğu zaman frene bastığınız zaman çok bozuk olduğu zaman direkt böyle direksiyona vurur. Bu şekilde bu şekilde oynattırır direksiyonu. Onda da direkt diskin yamulduğunu, şeklinin bozulduğunu anlayabilirsiniz. Bu e, disk konusuyla ilgili e, Kanalımızda videosu var. Onun için detaylı bir şekilde girmiyorum. E, i̇ki türlü çünkü. E, disk yamukluğunu hissettirir. Direksiyona vurur. Pedala vurur. Diğer bir konuda e, yine aynı şekilde frene basıyorsunuz. Direksiyon oynuyor bu şekilde. E, diskleri değiştirdiniz. Yine Aynı şekilde bir oynama varsa bu sefer de tekerlek poryoları var. E, tekerlek gövdesinin bağlandığı ana parça. Tekerlek poryosu da bozuk olduğu zaman aynı etki verebiliyor. Bazen e, karşılaştığımız durumlar olduğu başka bir yerde diskler değiştirildikten sonra tekrardan frene bastığında direksiyonun bu şekilde oynadığını... Ee, tekerlek poryoları da bu şekilde yapabiliyor. Tekerlek poryoları bozuksa bu şekilde tekrardan diski de yamultabiliyor. Diski yamultmasa da bu etkiyi verebiliyor. Onun için tekerlek poryolarının e, salgısının kontrol edilmesi lazım. Direksiyonla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Gelelim diğer bir konuya. Rot Balance'da neler yaptırılabilir Rot balanscılığa neler yaptırabilirsiniz lastik durumu kontrolü yapılabilir e, lastiklerin aşınma durumunun kontrolü yapılabilir e, lastik yüzeylerinin kontrolü yapılabilir diş derinliğinin kontrolü yapılabilir lastiğin e, yüzeyinde herhangi bir balonlaşma var mı onların kontrolü yapılabilir yani lastikle ilgili çoğu şeyin her şeyin kontrolünü yaptırabilirsiniz. Jantın yamukluğunu kontrolünü yaptırabilirsiniz. Ee, veya hava kaçırıyor mu kaçırmıyor mu onun gibi ilgileri tekerlekle ilgili e, kontrollerin hepsini rot rodbalansçılarda yaptırabilirsiniz. Zaten e, balans yapan yerlerde zaten lastik söküm takma işlemleri de oralarda yaptırılabiliyor. Teker açıları e, derken... E, Kamber kaster açısı vardır. E, yatay dikey gibisinden. E, kamber kaster açısıyla ilgili de istenilirse bir video çekeriz açıklayıcı olarak. Şimdi o açılar bozuk olduğu zaman da tekerlerin aşınma düzeyde farklılaşıyor. Ya iç, içten e, içe doğruysa fazla içten aşınma oluyor. Dışa doğruysa dıştan fazla aşınma oluyor. Bunların işte yüzeyinin normal tam ölçüde eşit şekilde Aşınmasının sağlanması için o açıların tam olması lazım. Çekme olaylarından da kaynaklanır zaten. Açılar bozuk olduğu zaman araçta da çekme oluyor. Ee, sağa sola çekme dedikleri hadiseler gerçekleştiriyor. Bunların hepsini rot balance'cılarda yaptırabilirsiniz. Alt takım söyledik. Alt takım kontrolü de yaparlar. Ee, bir boşluk varsa o cihazda zaten çıkar genel olarak sıralayalım ee, direksiyonla ilgili direksiyon yamukluğu ile ilgili lastik teker kontrolü jant kontrolü e, alt takım açıları alt takım durumuyla ilgili kontroller bunların hepsi rot balancelarda yaptırabilirsiniz Sizlerin de aklınıza gelen, sormak istediğiniz, merak ettiğiniz konular oldukça yorumlarda paylaşabilirsiniz. Yorumlarda paylaştığınız konuları derleyip tekrardan video çekeriz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Yeni videoların e, takibi için e, abone olmayı unutmayalım. Daha çok kişilere ulaşmak için de beğende bulunmayı unutmayalım. Yeni videolarla görüşmek dileğiyle arkadaşlar, iyi seyirler diliyorum.